Ee, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Beş dakika e, webinara erişmekte sıkıntı yaşayan katılımcılarımız olabilir diye e, geç başlıyoruz bilerek. E, herhalde bir yetmiş kişiyi bulduk. E, öncelikle çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bir saat içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu bilgi ve iletişim güvenliği rehberine nasıl uyum sağlayabiliriz? işlemlerimizi nasıl hızlandırabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağız. Sekart ürünümüzün de size nasıl kolaylık üretebileceğini anlatmaya çalışacağız. Biraz kalabalık olduğumuz için soru-cevap yapamayacağız. Özür dileriz bunun için. Çünkü sözlü olarak soru-cevaplar çok uzun sürebiliyor. Ama sorularınızı chat ekranına, sohbet ekranına yazabilirsiniz. Biz bugün sadıkayla birlikteyiz. Birazdan kendimizi kısaca tanıtacağız. Birimiz sunumu yaparken diğerimiz soruları... Okuyacak ve önemli soruları sunumları bölerek cevaplamaya çalışacağız, interaktif yapmaya çalışacağız. O yüzden lütfen aklınıza gidebilecek her türlü soruyu veya merak ettiklerinizi sormakta çekemeyin çeteklerimizi kullanarak. Ben kısaca kendimi tanıtıp sadıkaya sözü bırakacağım. İlk sunumu zaten sadık yapacak. Ben Nebula Bilişim'in kurucu ortaklarından Serkan Akçan şeklinde genel müdürünü yapıyorum. E, Sekart ürünümüzün de yine genel bir yapıyorum. Sekart ayrıca bir güzel kişilik. E, ses gelmiyor diye bir şey geldi ama, bildirim geldi ama. Ses geliyor Serkan Bey. Tamam. Demek ki o katılımcıda sıkıntı varmış. E, her iki şekilde genel bir yapıyorum. E, 21 yıldır e, bilgi güvenliği alanında çalışıyorum. E, Türkiye'deki en eski... İnsanlardan bir tanesiyim bu alanda çalışan ee, diyeyim. Sözü Sadık'a berekeyim, hem kendini tanıtsın, hem de konuyla e, sunuma başlasın. Herkese merhaba, sesim geliyor mu önce? Onu bir sormak istiyorum. Geliyor, sıkıntı yok. Ben Sadık olursan e, ne bulabilişimde risk ve uyum uzmanı olarak görev alıyorum. E, bugün sizlere, şöyle sunumu başlatayım. Bilgi veri iletişim güvenliği rehberi ve denetim rehberi hakkında çok fazla detaya girmeden kısaca e, bahsediyor olacağım. Uygulama süreci neler? E, neler yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında sözü Serkan Bey'e bırakacağım. Sekart'la rehbere nasıl e, kolay uyum sağlayabilirsiniz? Serkan Bey de onlardan bahsedecek. Şöyle başlayayım ben. E, rehber. Ekranımı bir düzeltmek istiyorum. Rehber Bilgi ve İletişim Güvenliği Tezbirli Konunu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Uyarınca e, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanarak yayınlandı. Ve e, yayın tarihi olarak da 27 Temmuz 2020. E, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınlandıktan sonra da e, rehber uyum kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda kurumlara yardımcı olması amacıyla da e, denetim reçimleri yayınlandı. Bu da geçtiğimiz ay e, yayınlandı. Bu süreçte denetim faaliyetlerini kurumlar bu rehbere istinaden, e, bu rehbere esas olarak gerçekleştiriyor olacak. Ve uyum süreci olarak da e, rehber uyum sürecinde e, kurumlara 24 aylık bir süre tanındı. E, bu 24 aylık sürede e, 27 Temmuz 2022 tarihinde sona eriyor rehber e, rehberin kapsamı neleri kapsıyor? E, hangi kurumları kapsıyor? Onlardan bahsedeyim. Devlet teşkilatı içerisinde bilgi işlem birim barındıran kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren işletmeler yer alıyor rehberin kapsamında. Bu kritik altyapı e, hizmeti veren işletmeler hangileri dersek eğer e, bunu da ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planında bu sektörleri elektronik haberleşme, enerji, su yönetimi ...kratik kamu hizmetleri, ulaştırma, bankacılık ve finans olarak yer alıyor. Tüm bu kurumlar rehber e, rehbere uyum gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve uyum süreci olarak da toplamda 24 aylık bir uyum süreci tanındı. Bu sürede 27 Temmuz 2022 tarihinde bitiyor. Rehberin içeriği nelerden bahsediyor? Bunlardan e, madde başlıkları olarak bahsediyor olacağım. İkin, rehberin ikinci maddesinde uygulama sürecinden bahsediyor. Yani bu rehbere nasıl uyum sağlayabilirsiniz? Bunun detaylandırması var. Rehberin ikinci maddesinde varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirlerinden bahsediyor. Üç, e, rehberin dördüncü maddesi uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri ve beşinci madde olarak da sıkılaştırma tedbirlerinin nasıl yapılması gerektiğini ve kontrol maddelerinden e, bahsediyor. E, uygulama sürecinde, e, madde de bulunan uygulama sürecinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili de dört aşama e, belirtiliyor. E, öncelikli olarak planlama yapılması gerekiyor. Burada da e, kurumlar varlık gruplarını belirlemesi gerekiyor. Bu varlık grubu belirleme çalışması tamamlandıktan sonra kritiklik derecesi belirlenmesi gerekiyor. Mevcut durum analizi, boşluk analizi yapılarak rehber uygulama yol haritası belirleniyor. Bu oluşturulan yol haritasıyla beraber de e, uygulama sürecine geçiliyor ve e, belirlenen varlık grubu kritiklik derecesine göre de ilgili tedbirler uygulama aşaması gerçekleşiyor. Tüm bu tedbirler uygulandıktan sonra e, kontrol etme ve önlem alma aşamasına geçilerek e, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan denetim rehberi esas alınarak bu aşamada denetim yapılması gerekiyor. E, ayrıca ...çıkartılan yol ile ilgili herhangi bir değişiklik var mı bunların izlenmesi gerekiyor. Değişiklik yönetiminde rehberle ilgili bir değişiklik olduğunda... ...bunu sürecinize uygulamak amaçlı sürekli izliyor olmanız gerekiyor. Bir anlama aşamasında öncelikli olarak kurumlar varlık gruplarını belirleme çalışmalarını gerçekleştirmesi lazım... Rehberde varlık gruplarını altı madde olarak e, tanımladı. E, bunlar da ağ ve sistemler, uygulamalar, taşınabilir cihaz ve ortamlar, nesnelerin interneti, fiziksel mekan ve personel şeklinde varlık grupları belirlenecek. Sonrasında varlık grupları e, belirleme çalışmasında bu varlık gruplarıyla etkileşim içinde olan kişiler, e, kişiler tarafından anket çalışması yapılması gerekiyor. Kritiklik derecesinin belirlenmesi amacıyla. Bu anket çalışmasında e, tüm katılımcılar ortak bir kararlarına kadar anketi sürdürülüyor. Ve alınan bu ortak karar neticesinde de varlık gruplarının kritiklik derecesi ortaya çıkıyor. E, anket puanı eğer 18'den küçükse varlık grubu kritiklik derecesi 1 olarak kabul ediliyor. Ve bu noktada birinci seviye tedbirlerin uygulanması lazım. Anket puanı 18 ile 28 arasındaysa eğer e, varlık grubunun kritiklik derecesi 2 olarak belirtiliyor. Bu aşamada da e, önce birinci seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Sonrasında ikinci seviye tedbirlerin uygulanması lazım. Eğer anket puanı 28 ve ise burada da kritiklik derecesi 3 olarak e, belirleniyor. ve Bu noktada da önce birinci seviye tedbirlerin uygulama çalışması yapılıyor. Sonrasında ikinci seviye ve üçüncü seviye tedbirlerin uygulama çalışması yapılması lazım. Ee, bu kritiklik derecesi belirleme çalışması tamamlandıktan sonra da mevcut durum analizinin yapılması lazım. Yani kurumlarda varlık gruplarıyla ilgili bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin uygulandığı tespit edilmesi gerekiyor. Mevcut durumun sorgulanıyor. Sonrasında her bir varlık grubu için rehberde Yer alan tedbirlerden uygulanmayanlar belirlenerek boşluk analizinin çıkartılıyor olması lazım. Tüm bu mevcut durum analizi ve boşluk analizi çalışmaları göz önünde bulundurularak da bir rehber uygulama yol haritası belirleniyor. Ve bu aşamada planlama aşaması tamamlanmış oluyor. Yol haritası belirlenerek uygulama e, aşamasına geçilmiş olunuyor. E, uygulama aşamasında tüm varlık grupları ile ilgili ilgili başlıklarda bulunan tedbirler uygulanıyor. <gülüyor> Pardon. Tedbirler olarak e, rehberde madde 3'te varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirlerinden bahsediyor. E, alt e, kontrol kriterleri de A ve sistem güvenliği, uygulama güvenliği, uygulama veri, veri güvenliği, e, taşınabilir cihaz ve ortam güvenliği, nesnelerin, internetin cihazların güvenliği, personel ve fiziksel mekanların güvenliği. Bunların e, bu tedbirlerle ilgili e, kontrol maddelerinden bahsediyor. E, dördüncü madde olarak uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirlerini detaylandırıyor. Burada kişisel verilerin güvenliği, anlık mesajlaşma, bulut bilişim, kripto uygulamaları, kritik altyapılar, e, yeni geliştirmeler ve tedarik şeklinde e, alt kontrol maddeleri var. E, beşinci madde olarak da sıkılaştırma tedbirlerinden bahsediyor. Burada işletim sistemi, veri tabanı ve sunucu sıklaştırma tedbirlerin detaylarından bahsediyor. Uygulama aşaması tamamlandıktan sonra, yani bu tedbirler alındıktan sonra kontrol etme ve önlem alma aşamasına geçmemiz lazım. Ve <gülüyor> kurum ve kuruluşlara yılda en az bir kez Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu denetim rehberi esas alınarak en az bir kez denetim gerçekleştirmesi lazım tüm bu kuruş, kuruluşlar. Ve ilk yıl denetimlerinde e, kurumlar denetim faaliyetlerini bu uyum süreci e, bitiminin sonunda, yani en geç 24 ayın sonunda uyum e, denetimlerine, denetim faaliyetlerine başlıyor olmaları lazım. Ve e, denetim faaliyeti çalışmaları tamamlandıktan sonra denetim rapor, raporunda e, en geç iki ay içerisinde Dijital Dönüşüm Ofisi'ne elektronik imzalı olarak göndermemiz gerekiyor. Burada rehbere tabi olan e, tüm kuruluşlar e, bu denetim faaliyetlerini dış hizmet alım yoluyla da gerçekleştirebiliyorlar. Ve bu doğrultuda e, Dijital Dönüşüm Ofisi, TSE ve Çubutak işbirliğiyle yürütülen bir personel ve e, firma belgelendirme programı hazırlandı. <gülüyor> Çok Pardon. Ve bizlerce ne bulabilişim olarak bu programa dahil olduk. Eğitim ve sertifikasyon süreci bittikten sonra da denetim... Aslında evet. iki yerde pandasını tuttuk. Biri olsun, biri olsun, biri Şu an sesinizi alamadım. <gülüyor> biri bir şey sordu sanırım ama ee, duyamadım. <gülüyor> Zaten sözlü soru almamaya dikkat ediyoruz. Bir soru geldi. sorundan tamam. sonra ben sana aktaracağım soruyu. Tamam. Eğitim ve sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra tüm kurumlara denetim süreçlerinde denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyor olacağız. Ne bulabilişim olarak. Tedbir ve denetim maddelerinden birkaç örnek paylaşmak istedim. Rehberin bahsetmiş olduğu hem tedbir ve bu tedbirlere istinaden de denetim sürecinde hangi sorular üzerinden ilerlenecek ee, kısaca örnekler vermek istedim. Bu varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirlerinde madde 3'te belirtilen e, alt kontrol kriterlerini, örneğin A ve sistem güvenliği ile ilgili madde 316.3162 de A cihaz, cihazlarının güvenlik konfigürasyonu var. Ee, burada bakılması gereken e, varlık grubu kritiklik derecesi belirlenirken 1-2-3 şeklinde bir seviye belirlemesi yapmıştık. Reperde'de bu tedbir maddelerinde üçüncü sütunda görebiliyorsunuz tedbir seviyeleri. Eğer birinci seviye çıktıysa birinci seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor ve bu noktada a cihazların güvenlik konfigürasyonu sürecinde de mesela e, nelere bakılması gerektiğiyle ilgili tedbir tanımı var. Burada a cihazları endüstri standartlarına üretici tavsiyelerine uygun olarak yapılandırılmış mı bunu kontrol edilmesi lazım varsayılan parola ve kullanıcı adları değiştiril, değiştirilmeli diyor. Bununla ilgili değiştirme çalışması yapılmış mı? Ağ alt yapı, altyapısındaki cihazlar ağ üzerinden yönetilebilir olmalı diyor. Bunun gibi detaylar var tüm alt kontrol maddelerinde ve buna istinaden de sağ taraftaki sütunda hangi denetim yöntemleriyle bunu sorgulamamız lazım ve denetimde hangi soruları sorarak kontrol etmemiz gerekiyor. Onlardan bahsediyor. Bir diğer örnek olarak da sıkılaştırma tedbirleriyle ilgili bir görsel paylaşmak istedim. Burada da örneğin Windows işletim sistemi sıkılaştırma tedbirlerinde birinci seviye diyor. En üstte mesela genel sıkılaştırma tedbirlerinde disk seviyesine şifreleme yapılması üçüncü tedbir seviyesinde bulunuyor. Yani bu üçüncü seviye tedbirde de önce birinci seviye tedbirler uygulanıp Sonra ikinci seviye tedbirler uygulanacak. Sonra üçüncü seviye tedbirler uygulanması lazım. Ee, Windows işletim sistemi sıklaştırma tedbirlerinde de e, madde 5, 1, 3, 3'ü örnek verirsek eğer SMB protokolü ile ilgili e, bir tedbir var. Burada da bakılması gereken tedbir tanımı e, Windows işletim sistemlerinde SMB versiyon bir protokolü yerine daha güvenli ve güncel SMB protokol versiyonları kullanılmalı diyor. Bunun bir tedbiri tedbiriyle ilgili çalışma yapılması lazım. Ve rehberde toplamda e, 661 adet kontrol maddesi bulunuyor. Varlık grupları, uygulama ve teknoloji ve sıklaştırma tedbirleri kapsamında toplamda 661 adet kontrol etmeniz gereken kontrol maddesi var. Sekart bu noktada ne yapıyor diye soracak olursanız eğer de e, Sekart tüm bu kontrol e, maddelerini ve yapılması gereken iyileştirmeleri otomatik yöntemlerle gerçekleştirme imkanı sunuyor. Ve bir diğer avantajı da e, zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor aslında. E, manuel e, yöntemlerle uzun süren çalışmalar sonucu rehbere uyum sağlayacakken sekartla daha kısa sürede rehbere uyum sağlayabiliyorsunuz. Ben rehberle yine kısa bir şekilde e, detay vermek istedim. Burada sekartla rehbere nasıl uyum sağlanması gerektiğiyle ilgili Serkan Bey sizlere daha detaylı bilgi paylaşıyor olacak. Herkese teşekkür ediyorum. Tamam. Birkaç soru geldi. Sağdaki oğlum sana aktarayım. Evet. Bence yaklamış olmayayım. İlk sorumuz Dilik Hanım'dan gelmiş. Merhaba. Denetim raporunun en geç 27 Eylül 2022'de gönderilmesi gerekiyor diyemiyorum. Yorumlamanı izliyor diye sormuş? Şöyle, denetimle ilgili 24 aylık bir uyum süreci tanımlı. Ve kurumlar en geç 27 Temmuz 2022 tarihinden tarihinden sonra bir denetim çalışması yapması lazım. Tabii bu uyum süreçlerini tamamlayan kurumlar daha öncesinde bir denetim çalışmasına girebilirler. Ama rehberin uyum kapsamında vermiş olduğu süre bu ve 27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de denetim faaliyetlerini gündeme almaları gerekiyor. Denetim çalışması yapıldıktan sonra da iki ay içerisinde e, Dijital Dönüşme Ofisi'ne de denetim raporunun paylaşılıyor olması gerekecek. Evet, yani buradaki temel cevap şu, e, 27 Temmuz 2022'de Tabii. denetimin başlaması gerekiyor ama denetim bir ay sürebilir, üç ay sürebilir, beş evet. ay sürebilir. Rehberin söylediği e, denetim biter bitmez iki ay içerisinde e, denetim sonuçlarının ki zaten bu sonuç şablonları Derhimin bir içerisinde sağlanıyor. Nasıl bir rapor gönderilmesi gerektiği belli. Derhimin biter bitmez hikaye içerisinde raporun iletilmesi gerekiyor. Diğer bir soru Erkan Bey'den gelmiş. Hali hazırda regulator kuruluşları olan BDDK, SPK gibi kuruluşlar tarafından bilgi işlem sistemleri denetlenen banka aracı kurum gibi kuruluşların da bu denetimi yaptırması mecburi midir? Diye bir soru var. Şimdi rehber kapsamında kritik altyapı sektörleri olarak geçtiği için e, Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı'nda da kritik altyapı sektörlerini bankacılıkla finans olarak da tanımlıyor. O yüzden banka sektörü, finans sektörü de bu rehbere uyum sağlamak zorunda. Evet, bu rehbere uyum sağlamak zorunda ve ayrıca bunun için özel bir denetim yapmak zorunda. Denetim rehberinde de şöyle bir detay var. Herhangi bir kişiye denetim yaptıramıyorsunuz mutlaka. Türk Standartları Enstitüsü'nden eğitim ve sertifikasyon almış D1-D2 belgeli denetçilerin bu denetimleri yapması gerekiyor. Kurum içinden de yapılabilir bu sertifikasyonlar sağlanma süreci. Bizim gibi firmalarda bu denetimi vermeye yetkilendirilecekler. Zaten Sadık Hanım da diğer arkadaşlarımızla birlikte bu eğitimleri şu an alıyorlar. Daha çok yeni bir konu tabii. Diğer bir soru ee, Özlem Hanım'dan gelmiş, bir, iki ve üçüncü derece kritik değerli, değerlendirmeyi kurum kendi içinde mi yapması lazım, anket nasıl hazırlanıyor diye bir soru var. Şöyle, e, rehberde e, size yol gösterecek olan ek e, dokümanlar paylaşıldı. Yani kritiklik derecesi e, belirleme ile ilgili nasıl anket çalışması yapmanız lazım, anket sorularının ne olması gerekiyor? Bununla ilgili bir zaten ek doküman paylaşıldı. Siz varlık gruplarınızı belirledikten sonra bununla ilgili anket çalışmasına katılacak olan kişiler de belirleniyor ve puanlama yapılıyor. Ve çıkan puanda ortak bir karar alınana kadar bu anket çalışması sürdürülüyor. Ve çıkan puanda da kriterler var. Ona göre de hangi seviye yani birinci, ikinci, üçüncü derece şeklinde derecelendiriliyor ve buna istinaden de uygulanması gereken birinci varlık grubu derecelenmesi bir çıktığında birinci seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor. İki çıkarsa önce bir sonra ikinci seviye tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Üç çıktığında da önce bir sonra iki sonra üçüncü seviye tedbirlerin uygulanması lazım. Evet. Sadıkla biraz hızlandırmaya çalışacağım. E, zamanımız hızlı gittiği için. O yüzden kolay şeyleri kendim yanıtlayacağım. E, Hı. Zaman hızlı akıyor. E, bu anket için şunu söyleyeyim. Delphi metoduyla bir anket yapılması gerekiyor. E, zaten belgenin içerisinde bunlar detaylıca yazıyor. E, Kurumunuzun bunu işletemezse bizim gibi firmalardan veya danışmanlık hizmeti üreten başka firmalardan danışmanlık alabilirsiniz bununla alakalı. Bir başka soru. Baş denetçi veya SISO sertifikası olmasına rağmen yine de. TES'den eğitim almak gerekli mi diye bir soru var. Evet, gerekli. Çünkü denetim rehberinde D1 ve D2 isimli iki tane sertifikasyondan bahsediliyor. D1 olabilmek için 10 yıldan daha uzun bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor sektörde. E, SISO veya ISO 27001 baş olarak. E, ve denet, denetim ekibi bir D1 ve bir D2 belgesine sahip iki kişiden oluşması gerekiyor. E, bizde D2 personeli yok. E, i̇ki arkadaşımız da eğitime katılan iki arkadaşımız, sadikada onlardan bir tanesi. On yıldan daha uzun süreden beri bu işi yaptığı için e, biz full D1 sertifikası ile bu işi yapacağız. Ama mutlaka bu sertifikaların tüm standartlar enstitüsünden eğitime katılarak ve gerekli sınavları geçerek temin edilmesi gerekiyor. E, bir soru daha gelmiş havacılık sektörüyle alakalı. Havacılık sektörü ulaştırma sektörünün içerisinde olduğu için direkt olarak bu rehberlere ve denetim e, rehberine tabi bu işlemlerin tamamlanın havacılık sektörü tarafından da yapılması gerekiyor. Bir başka sorum, yapılmazsa cezası nedir? Ee, herhalde bu sorunun doğru muhatabı avukatlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gelen bir çalışma. Bunun hem idari hem para cezası olacaktır. Bulunan sektöre göre Regülatör Kurum ilgili cezayı uygulayacaktır diye düşünüyorum. Burada avukatlara danışmak daha e, sağlıklı olur. Bizim bir şey söylememiz yanıltıcı olabilir. Ee, lojistik bir antrepo hizmeti veren şirketler dahil midir? Ee, ulaştırmaya bunlar da girdiği için e, bizce bunlar da dahildir. E, eğer bir sorunuz olursa bununla alakalı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne direkt olarak yarışıp kurumunuzun e, bu rehbere ve denetime tabi olup olmadığını kendiniz sorabilirsiniz ama yani, lojistik bir ulaştırma sektörü içerisinde e, adlandırıldığı için e, lojistikte ee, bu rehbere ve deletimlere tabidir. Bu noktadan sonra başka bir soru kalmamış. Ee, Sekart'ı anlatmaya çalışacağız. Sekart'ı şimdi şimdi bir soru geldi Mustafa Bey'den. Sekart'ın tanıtımından nasıl ulaşabiliriz diye. Ben hemen ekranımı paylaşıp Sekart'ı e, anlatmaya çalışacağım. Sadık senin bir kapatman gerekiyor paylaşımını. Teşekkür ederim. Şimdi SEKAT aslında çok kapsamlı bir ürün. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu rehberlere direkt uyum sağlamayı kolaylaştırdığı gibi çok başka fonksiyonları da var. Bugünkü yetkinliğimiz bilgi ve iletişim güvenliği rehberi üzerine olduğu için diğer modüllerimizi çok anlatmayacağım. Çok hızlıca geçmeye çalışacağım. Şimdi bu rehberin çıkarttığı en büyük zorluk şu. iki tane temel zorluğu var. Bir, kağıt üzerinde yapılacak iş çokluğu var. Varlık gruplarının belirlenmesi, risk analizinin yapılması, anket sisteminin üretilmesi, Delphi yöntemiyle anketlerin yapılması gibi prosesler var. Bunlar bilgi güvenliğinin geçer prosesleri aslında. Bu arada bu refer gerçekten çok büyük emeklerle hazırlanmış bir refer. Gerçekten çok başarılı bir refer. İşin ikinci boyutu riskler belirlendikten sonra operasyonel görevler var. Yani özellikle sıkılaştırma başlığı altında işletim sistemlerinde, Windows'larda, Linux'larda yapılması gereken güvenlik iyileştirmeleri var. E, rehberin de 5. maddesinin direkt ismi sıkılaştırma. Secart ürünümüzün de ismi Security Harding'in kısaltılmışı. Yani güvenlik sıkılaştırmasının kısaltılmışı. Secart 2015 yılında geliştirilmeye başlanmış bir yazılım. E, yani yeni bir yazılım değil. Güvenlik sıkılaştırma işini zaten 5-6 yıldır yapan bir yazılımdı. Bunun üzerine e, geçen sene Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu rehberi yayınlayınca e, Secart'ı e, rehbere uyumlu hale getirdik. Rehberi direkt puanlayabilir, skorlayabilir hale getirdik. Ve belki yıllarca sürecek e, görevleri e, birkaç dakika, birkaç saate düşürme olanağı e, ürettik SEKART'la. SEKART'ı bize hep buzdağıyla anlatmaya çalışıyoruz. Buzdağının görünen yüzü zafiyetlerdir. E, kolayca bulunabilir. Zafiyet tarama yazılımlarıyla, yama yönetimi yazılımlarıyla tespit edilebilir ve kapatılabilir diye anlatmaya çalışıyoruz. Fakat Buzdan görünmeyen yüzü e, tamamıyla güvenlik sıkılaştırmasıdır e, diye anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü yapılması gereken çok fazla ayar var. Çok fazla çalışma var. Bunu şöyle anlatmaya çalışıyoruz. Microsoft veya Cisco gibi büyük üreticiler temel olarak ürünlerini teslim ederken müşterilerine müşteriler problem yaşamasını istiyor. Herhangi bir teknik sıkıntıyla karşılaşmasını istiyor. O yüzden e, varsayılan olarak gelen bütün ayarlar her şeyi çalıştırabilecek ama güvenlik riskleri taşıyacak şekilde geliyor. Sadıka'nın biraz daha yaptığı sunumda gösterdi birkaç örnek. Mesela SMB versiyon 1'in Windows sistemlerde kapatılması. Buna güzel bir örnek. SMB'nin, SMB bir Microsoft protokolü. Üç versiyonu var bunun. SMB versiyon 1 en eski protokolü ve güvenlik riskleri barındıran bir protokol. 2017 yılında yapılan WannaCry atağına neden olan protokol. Ama hala da tüm yeni işletim sistemi kurumlarında Esen bir versiyon bir e, registry kayıtlarında Windows'un registry'sinde e, aktif olarak en iyi olarak geliyor. Bunun güvenlik gereği kapatılması gerekiyor. Bu gibi işlemlerin tamamına güvenlik sıkışması deniyor dünya literatüründe ve bunun bir otoritesi var dünyada. İsmi Center for Internet Security. E, Center for Internet Security aynı Mitre gibi para karşılığı çalışmayan bir kurum. E, bu iş, bu e, işletim sistemlerini ve elektronik e, haberleşme cihazlarının, işte network cihazlarının söz gelimi, e, yazılımlarını inceliyor, güvenlik zafiyetlerini çıkartıyor ve ismine Benchmark dediği bir dokümanda bu uygulamalarda, bu ürünlerde hangi ayarlar yapılırsa güvenli çalışır diye bir doküman yayınlıyor. Bu doküman tamamen ücretsiz. E, CIS Security.org web sitesinden e, giriş yapıp download edebilirsiniz. Uyguladığınız zaman Windows Server bilgi hale geliyor ee, anlatması çok güzel kolay tıpkı e, Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisinin yayınladığı rehber gibi çok işlevsel bir rehber fakat bu ayarları yapmak pek kolay değil çünkü sadece Windows Server için yazılmış olan büküman yanlış anımsamıyorsam 980 sayfa içinde tam 420 tane değişiklik isteniyor ee, yani bir bilgi güvenliği mühendisinin bu değişiklikler yapılmış mı yapılmamış mı diye kontrol etmesi ortalama bir hafta sürer diye düşünüyoruz. Çünkü bir günde 80-85 civarı kontrol yapsa ancak bir sunucuyu bir haftada bitirebilir diye düşünüyoruz. E, kurumda eğer 100 tane sunucu varsa 100 hafta boyunca bu boşluğu analizini çıkartmak için çalışması gerekiyor. E, 100 hafta demek neredeyse 2 yıl zaman demek. Eğer 1000 sunucusu olan bir ağda çalışıyorsa bu kişi 1000 hafta bunu ayırması gerekiyor. Bu e, pratikte işletilebilir bir şey değil. Sekar tamamıyla bu, bu süreçleri, bu boşluk analiz raporu ve iyileştirmeleri otomatize etmek için tasarlanmış bir ürünken, az evvel söylediğim gibi bilgi, yetişim, güvenliği, rehberi yayınlanınca, bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin istediği şeyleri de kontrol eder hale geldi. Neden böyle oldu? Neden hızlıca Cumhurbaşkanlığı'nın dijital dönüş ofisinin isterlerini, karşılamaya başladık. Çünkü rehberin sonunda ek iki referans tablosu e, başlığını bir tablo var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi zaten işletim sistemi, veri tabanı ve sunucu sıkılaştırma çalışmalarının isterlerinin daha doğrusu, Center for Internet Security'den alındığını zaten söylüyor. Yani Dijital Dönüşüm ofisimiz e, oturup sıfırdan dünyada hiç var olmayan şeyleri yazmış değil, uluslararası standartları izlemiş, içleri içerilerini e, detaylıca analiz etmişler ve e, kritik altyapılar ve e, ulusal güvenlik için gerekli olanları rehberin içine eklemişler. E, aradaki fark ne? Center for Internet Security 420 tane kontrol isterken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu kontrollerden yaklaşık 60-60-60-70 arasını e, rehberin içerisine yazmış. Tamamını almamış. E, zaten Secart ürünümüz bu rehber yayınlanmazdan rağmen Center for Internet Security'nin isterlerinin tamamını kontrol edip Onlarabiliyordu. Otomatik onarma yöntemimiz de var. Göstermeye çalışacağım bunu birazdan. Ee, biz çok basit bir geliştirmeyle bunların bu 420'li kontrolün hangilerinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce istendiğini e, ürünümüze öğrettik birkaç gün içerisinde ve otomatik raporlar hale geldik. Bu sayede rehberin en zor tarafı olan 5. maddesinde siz aylar yıllar harcamak yerine sekart ürünle saatler içerisinde hatta dakikalar içerisinde boşluk analizini çıkartıp İyileştirme çalışmalarını da günler içerisinde tamamlayabileceksiniz. Gerçekçi olmak gerekirse 27 Temmuz 2022 tarihine kadar uyum çalışmalarının tamamlanmış olması gerekiyor. Aşağı yukarı 8 ayımız kaldı diyebiliriz. Böyle bir otomasyon aracı olmadan 100 tane veya 1000 tane sunucu ağ cihazının bulunduğu bir networkte bu iyileştirmeleri bu kadar kısa sürede yapmak pek mümkün gözükmüyor. Biraz ayrı söylemeye çalıştım. Sekar çok modüllü bir ürün. Diğer modüllerin üzerinden çok hızlıca geçeceğim. Ana modülümüz sıkılaştırma. Ürünümüzün de ismi sıkılaştırmadan geliyor. Centerpoint and Security ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu rehbere uygun olarak sıkılaştırma denetimleri, puanlaması, skorlaması ve iyileştirmelerini yapıyoruz. Ama bunun haricinde mesela bir PEM modülümüz de var. PEM modülleri nedir? İşte yetkili hesap veya yetkili erişim yönetimi dediğimiz ürün grubudur. Kendi personelimiz veya bizim gibi üçüncü parti firmaların sistemlere, cihazlara, sunuculara erişimlerinde şifre bilmeden erişimleri sağlaması ve yapılan bütün işlerin, işlerin kayıt altına alınmasını e, kapsıyor. Ürünümüzün içinde bu modülümüz de var. Device Management, Network Device Management modülümüz var. E, Secart'ın bu modülü e, ağ cihazlarının konfigürasyonlarının yedeklenmesi, restore edilmesi, konfigürasyonların e, değişikliklerinin izlenmesi, e, performans analizinin yapılması gibi birçok fonksiyonu barındırıyor. E, cihazın üzerindeki konfigürasyonun güvenliğinin sınanmasının haricinde. E, ayrıca cihazların üzerinde bulunan zafiyetleri de raporlayabiliyor. E, device ve performance monitoring modülümüz hem sunucularda hem ağa cihazlarında performans analizleri yapıyor. Performans sıkıntıları ortaya çıktığında e, bunları e, alarm olarak üretebiliyor. E, kendi üzerimizde bir takak sunucumuz var. E, neden kendi üzerimizde bir takak sunucumuz var? Çünkü Center for Internet Security, özellikle ağ cihazlarında yapılan bağlantılarda cihazların üzerindeki kullanıcı isim ve şifrelerinin kullanılmasını istemiyor. Önermiyor bunu güvenli olmadığı için. Reduce veya Takax otantik yapılmasını öneriyor. Biz de bu sebeple e, Envanter'in de Reduce veya Takax yazılımı bulunmayan e, müşterilerimiz için Takax sunucusu sağlıyoruz. Kendi üzerimizde bir Sistok sunucumuz var. Olan biteni izlemek ve raporlayabilmek adına. E, bir de Varlık üretimi modülümüz var. Bu ekranda görünmüyor. Cumhurbaşkanlığına uygun olarak geliştirdiğimiz bir modül. Onu bir video ile anlatmaya çalışacağım sizlere. Ama Hardlink'te psikoloj ile konuya başlamak istiyorum. Her şeyden önce sekat bir yazılım ve kendi network'ünüze kurulan bir yazılım. Bulut'ta hiçbir işi yok. E, tamamıyla kapalı devre network'lerde çalışabilen bir yazılım. Güvenilir bir yazılım. E, Bulut tebliğine de Aykırı düşmeyen bir yazılım. Ee, bu yazılımı kurduktan sonra tamamıyla otomatik yöntemlerle Windows sistemlere, hem sunucular hem de desktop'lara, e, A cihazlarına, switch'lere, router'lara ve firewall'lara, e, Linux sunuculara, sekart otomatik erişim sağlıyor. Ve hem Center for Internet Security'nin, hem Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği kontrolleri tam otomatik yapıyor. Bunu yaparken sunuculara veya cihazlara hiçbir şekilde ajan yüklemiyoruz. Hiçbir major değişiklik yapmıyoruz sistemlerde. Var olan sistem üzerinde çalışan bir uygulama. E, gerek, gerekli ilişimler sağlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde e, gerekli güvenlik konfigürasyon denetimini yaptıktan sonra Sekar e, cihazlara veya sunuculara otomatik puanlama yapıyor. Diyor ki bu sunucu veya ağ cihazı neyse e, konfigürasyon denetimi yapılan aset yüz üzerinden 38 puanda e, uygulmuş CIS veya Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'ne göre. ikisine göre de ayrı ayrı skorlayabiliyoruz. E, Secart'ın buradaki en büyük fonksiyonu bunu çok hızlı yapabiliyor. Biraz evvel söylemeye çalıştım, bir güvenlik mühendisi bir sunucunun 420 tane CS benchmark veya e, 60-70 tane e, Cumhurbaşkanlığı Dışişler Dönüşme Ofisi sıkılaştırma isterlerini e, kontrol etmek için günlerini, haftalarını harcayacak. E, Secart bunu dakikalar, saniyeler içerisinde yapabiliyor. E, bir müşterimizde yaptığımız çalışmada 800 tane cihazın boşluk analizini sadece 15 dakikada çıkartabilir. Bunu insan gücüyle yapmak mümkün değil. Çok hızlı yapabildiğimiz için, bin cihazı yaklaşık 20 dakikada yapabildiğimiz için, boşluk raporunu çıkartabildiğimiz için programlı edebiliyoruz. Yani schedule edebiliyoruz. Diyebiliriz ki çok kritik sunucularımıza her gün yap. Hatta A cihazlarımıza 2 saatli bir kontrolü yap. Kritik olmayan sunuculara pazar günleri yap diyebiliriz. Bunun bize güvenlik olarak katma diğeri şu. Cumhurbaşkanlığı Dijital, Dijital dönüşüm Ofisi'nin yayınlanmış olduğu denetim rehleri bunu yılda bir defa yapmanızı denetimi yapmanızı öneriyor. E, istiyor daha doğrusu, önermiyor. Fakat denetim bittikten sonra sistemler kötüye gidebilir, bazı yeni sistemler eklenebilir, onlar hakkında bir çalışma yapılmamış olabilir. E, bu gibi riskleri elimin etmek için e, her gün bu çalışmayı bütün network'ta bilirsiniz ve sekat dakikalar içerisinde bu çalışmayı yapıp size e, bu puanlamayı çıkartabilir. Bir sunucunun özelliğine girdiğimizde bir sonucuyu e, baz aldığımızda, mesela bir Windows DHT sunucusuymuş. Sekar size e, standart Benchmark olarak standart Benchmark'tan kastımız burada Center for Internet Security. E, Center for Internet Security'nin markasını ürünümüzün içerisinde bu sene kullanamıyoruz, tehlif haklarından kaynaklı. Bizden e, yüklüce bir miktar e, tehlif ücreti istendiği için bunu senere yapacağız. E, set, standart Benchmark olarak adlandırıyoruz ürünümüzün içerisinde. %18.4 uyumluymuş bu süre olur sunucu %70'e dönükleri uyumlu değilmiş. Bu rakamlar korkutucu geliyor çoğu zaman ama en başta söylemeye çalıştım. Windows sunucular çok büyük oranda e, tüm sektörlerde varsayılan ayarlarla çalışıyor. Özel bir güvenlik ayarı veya sıkılaştırma yapılmadığı için e, Center for Internet Security'nin benchmark rökümanına göre varsayılan e, şartlarda kurulmuş bir Windows sunucunun e, uyum oranı %15 ile %20 arasında oluyor maalesef. Önemli miktarda güvenlik sıkıntısı e, taşıyor. Bu standart benchmark kutumuz yanında bir tırnağa sahip. Bunu tıkladığımız zaman bu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne dönüşüyor. Ve e, kurumlarımızın bütün ihtiyacını da biz buradan karşılayabiliyoruz. Cumhurbaşkanlığının isterlerine göre bu sunucu %45.6 uyumluymuş. E, yapılması gereken e, daha çok çalışmalar varmış. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığının Cumhurbaşkanlığı işler dönüşüm ofisinin istediği tüm e, sıkılaştırma isterlerini çok hızlı şekilde boşluk analizini çıkartabiliyoruz e, ve detaylıca bir matris raporuyla önünüze dökebiliyoruz. Hangi sunucularda, e, hangi kontroller yapıldı? Yeşil tırnaklar bunlar yapılmış güvenlik problem yok. Kırmızı ünlemler bunlar yapılmamış, yapılması gerekir gibi net bir e, tablo dökebiliyoruz karşınıza. Secart'ın burada sunduğu çok önemli bir fonksiyon var. Ee, hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ni isterler için hem Center for Internet Security isterler için siz istediğiniz e, kontrolü kapatıp e, puanlamadan çıkartabiliyorsunuz. Bu bazen önem arz edebilir. Çünkü bazı sistemlerde e, kapatılması gereken kontrol zorunlu olarak kullanılıyor olabilir. Ama daha önemlisi özellikle e, kritik altyapılarda, bankalarda veya kritik verinin bulunduğu yerlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veya Center for Internet Security'nin isterlerinden daha başka kontroller yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda SECAR'da yeni kontrol öğretebiliyorsunuz. E, bu listelerin haricinde kendinize özgün denetim e, kalemleri üretip e, bu denetimde de tam olarak otomatize edebiliyorsunuz. E, en başta söylemeye çalıştım. E, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne uyum sağlamaya çalıştığınızda varlıklarınızı çıkartacaksınız. Varlıklarınızı önce listelemeniz lazım. Ondan sonra bunlara sıkılaştırma tedbirlerini uygulamanız gerekiyor. Ben direkt sıkılaştırmanın ne kadar önemli olduğunu ve zor olduğunu bildiğim için sıkılaştırmadan başladım. Bu raporu temin ettikten sonra tabii ki sıkılaştırma isterlerini yapmanız lazım. Mesela bir önceki sonunda gösterildiği üzere Microsoft işletim sistemlerinde SMB versiyon bir protokolünün kapatılması gerekiyor. Secart ee, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği tüm sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte Center for Internet Security'nin ağ cihazları Linux ve Windows durucular için istediği tüm sıkılaştırma tedbirlerini tam otomatik yapabiliyor. Sekat bunu dünyada yapabilen tek ürün. Hem e, kontroller yapıp skorlamasını yapmak hem de iyileştirme e, görevini yapa, yapan dünyadaki tek ürün. Bunun için bir videom var. Bu videoyu e, kasten Windows sistem üzerinde seçmedim. Bir ağ cihazı videosu üzerinde göstermeye çalışacağım. Çünkü Windows'larda ayarlar birazcık daha kolay. İşte SMB versiyon 1'in registry'deki kaydını sıfırdan 1'e çekiyorsunuz. 1'den 0'a çekiyorsunuz. Enable, Disable edebiliyorsunuz. E, fakat e, ağ cihazlarında bu kadar kolay değil. Çünkü CLI yöntemiyle, Command Line Interface yöntemiyle cihazlara konfigürasyon yazmak gerekiyor. O yüzden bu video s nasıl çalıştığını ...daha iyi anlatan bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu başlatıyorum. Center for Internet Security'e göre Huawei için kontrolünü yapmışız. 32 tane kontrolden kalmış bu Switch. Ki ağa cihazlarının güvenlik konfigürasyonunda Cumhurbaşkanı tarafından disiniyor biliyorsunuz. Yeşil okey olanlar yapılmış, sıkıntı yok. Kırmızı ünlemler uyumsuz, bunun iyileştirilmesi gerekiyor. Örneklerimizden bir tanesi... E, switchlerde tüm bilgi güvenliğinin genel geçer her tarafında olduğu üzere e, yetkili yarışım sağlandığında bir timeout tanımlanması gerektiğini söylüyor Center for Internet Security. E, bu timeout süresinin de 10 dakikadan uzun olmaması gerektiğini söylüyor. Bu cihazda ya bir timeout tanımlanmamış ya da tanımlanan timeout 10 dakikadan daha uzun. Sekat bu iki e, farklılığı da tespit edebiliyor. Bu switchte e, bunun düzeltilmesi gerekiyor. Normal şartlar altında biz bunu bilgi güvenliği uzmanlarımızca tespit ettikten sonra operasyon bilimlerimize bu konuyu aktarıp bunun iyileştirilmesini talep etmemiz gerekiyor. Siz bunu diğer sunuculara örnekleyebilirsiniz. Mesela bu bir Windows'un SMB versiyon birinin kapatılması da olabilirdi. Gidip o cihazlar üzerinde bu çalışmanın sağlığı yapılması gerekiyor. E Secart kullanıcıları bu çalışmaları, bu düzeltmeleri birkaç saniye içerisinde yapabiliyorlar. Burada bir aç kapat butonumuz var. Bunu enable ediyoruz. Secart bize ne kadar timeout vermek istediğimizi soruyor. 5 dakika 15 saniye tam olarak vermek istediğimizi söylüyoruz Secart'a. Çoğu butona bastığımızda Huawei Switch'e hangi komutları yazmamız gerektiğini sekart 1-2 milisaniyede üretiyor. Run dediğimizde de 1 saniyenin daha altında daha kısa bir sürede gidip bu cihaza bu konfigürasyonu otomatik olarak yazabiliyor. Ve Centriforce Force İnternet Security'nin A cihazları için istediği 90'a yakın kontrolde Windows e, sunucular için istediği 420 kontrolünün tamamında hem e, raporun otomatik üretilmesini hem de isterlerin teknik olarak karşılanmasını tam otomatik olarak e, görüldüğü üzere yapabiliyoruz. Üstelik şurada multiple Configuration'lı bir e, menümüz var. Bunu tıkladığımızda işte sistemimde bulunan bin tane Windows sunucunun tamamında bunu yap. İşte Ankara e, il sınırlarında bulunan tüm switchlere bunu yap. Markası Cisco modeli 2900 serisi olan tüm switch'leri bunu yap dediğimizde, Sekar yüzlerce, binlerce cihaza topluca erişip birkaç dakika içerisinde bütün ayarları otomatik olarak işletebiliyor. O yüzden e, en baştan deri söylemeye çalışıyoruz. Bu rehberi uyum sağlamak yani 300-500-1000 civarı bir varlığı olan e, bir sistemde yıllar alacaktır. Bu adımların teker teker bütün cihazlarda yapılması ve yapıldığının sürekli kontrol edilmesi çok çok çok uzun süreler. Biz Sekart'la bunu saniyelere ve dakikalara indirebiliyoruz. Bir soru sorabilir miyiz acaba? Tabii ki buyurun. Ee, şimdi Sekart'ı tam merkeze yerleştirdiğimiz zaman aslında Sekart'ın e, güvenliği de problem oluyor. Yani evet. bir şekilde sekart ele geçirilirse bütün ağ da gidebilir. Evet. Ee, bu acaba ürün test ediliyor mu? Güvenlik testleri nasıl yapılıyor? Bunu en son e, cevaplamak isterim. Çünkü bir Docker Container mimarisinden bahsedeceğim kısaca. Orada birazcık daha detaylı konuşma şansım olacak. Uygun olur mu sizin için? Uygundur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi buraya kadar anlattığım şey sıkılaştırma ile alakalıydı. Sıkılaştırma kontrollerini tam otomatik yapabiliyoruz ve 3-5 dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada binlerce cihazın raporunu çıkartabiliyoruz. Ve admin kontrolüyle İyileştirmeleri tam otomatik yapabiliyoruz. Yüzlerce, binlerce e, cihazda. Bunu şu an kullanmakta olan Türkiye'de çok önemli büyük müşterilerimiz var. Binlerce cihaza otomatik müdahale ettiğimiz ve iyileştirdiğimiz çok önemli müşterilerimiz var. E, Sekar'ın istediği, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Dijital Düşünme Ofisi'nin istediği, ofisin istediği e, önemli şeylerden bir tanesi de bütün bilgi güvenliği standartlarında olduğu üzere varlıkların tespiti ve varlık gruplarının risk analizine tabi tutulması. S-Kart'ın burada otomatik bir varlık yönetim modülü var. Onu bir kısaca videosunu izletmeye çalışacağım. Otomatik e, discover, yani keşif yöntemlerinde destekleyen bir modül bu. E, bütün varlıklarımızı ve varlıklarımızın üzerindeki risk skorlarını işleyebildiğimiz bir modülümüz bu. E, discovery bölümümüzde credential'lar ekleyip, yani bir Windows yetkisi alıp e, veya SSH yetkisi tanımlayıp e, cihazlara otomatik giriş bir deneyebiliyoruz ve istediğimiz subnetlerde veya subnetleri aktif direktörde tanımlısa aktif direktörden çekerek otomatik discovery yapabiliyoruz diyebiliriz ki her pazar günü saat 12'de 1 arasında şu subnetlerime veya şu subnetime otomatik bir discovery prosesi başlar proses başlıyor ve ilgili network'te bulunan tüm sunucular, ağ cihazları otomatik tespit ediliyor daha önceden bilinen krediş birlikte Sekart otomatik bu cihazlara login olmaya çalışıyor. Eğer login olmayı becerirse e, sıkılaştırma ve diğer kontrollerin tamamını otomatik başlatıyor. Böylece bilgi güvenliği en zor konularından bir tanesi olan otomatik varlık üretimini biz bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bu bilgiler de e, başka üçüncü parti yazılımlara da kolayca aktarılabiliyor. E, bu bilgileri çektikten sonra yani sisteme yeni eklenmiş varlıkları, e, aldıktan sonra sekat üzerine e, envanter atam yapabiliyoruz. Mesela işte bu laptop sadık hanıma aittir. Bu bu RAM şu sunucuya atanmıştır veya Ankara bölgesinde gönderilmiştir gibi e, varlıkları e, atayabiliyoruz. Varlıkları atadıktan sonra da eğer bir sunucuysa üzerindeki tüm donanım özelliklerini çekebiliyoruz. E, üzerine bilgi güvenliğinin geliştirebilirlik, şey, gizlilik, bütünlük korlamalarını girebiliyoruz. Ee, otomatik olarak varlık bilgilerini aldığımız için e, donanımın BIOS'u ne, diski ne, ne kadarı dolu, RAM'i ne, e, kaç tane CPU'su var, frekansı ne, 64 bit mi, 32 bit mi, işte kendisinde bağlı olan monitörün seri numarası ne, klavyenin seri numarası ne gibi bütün donanım bazlı e, tüm e, bilgileri çekip bunları da personele atayabiliyoruz. Diğer yandan, bir e, soru daha sorabilir miyim burada? Özür tabii ver. ki buyurun. E, sunucunun bilgilerini otomatik olarak çekiyoruz dedik ama skorlarını giriyoruz dedik. Skorları evet. da otomatik çekemiyor muyuz? Skorları otomatik çekemiyoruz çünkü e, Secart, e, buradaki sunumda yok ama biz en sonunda başka bir sunum açabilirim. Secart, e, sıkılaştırma, hardening ve security score isimini verdiğimiz 3 tane farklı skoru otomatik üretiyor. Fakat bu ilgili sunucunun veya bilgisayarın iş riskinin ne olduğunu sizin bilgi güvenlikleriniz belirliyor. Varsaydım ki iki tane bilgisayar var. İkisi de aynı durumda teknik olarak. Fakat birisi kuruma giren kişilerin kayıt edildiği kayıt bilgisayarı. Hiçbir yere erişimi yok. Diğeri bizim finans direktörümüzün veya genel müdürümüzün bilgisayarı. İkisinin arasında bir risk farkı var. Sunuculara bakacak olursak aynı şekilde işte test amacıyla kurulmuş bir sunucuyla Kritik verilerimizi taşıyan, kişisel veri taşıyan veya üretim verilerimizi taşıyan sunucunun riski aynı değil. Bu risk skorları bilgi güvenliği bilinleri tarafından üretiliyor. Biz o risk skorlarını buraya girebiliyoruz. Bunları da bir matematik formülüyle eşleştirebiliyoruz. Bir de risk varlıklarının gruplanması var. Bu tabii çok detaylı bir konu. Seminerin, webinarın içeriğini bozmak istemem ama risk varlıklarının gruplanması ve skorlanması... Ee, tamamıyla e, GRC ürünleriyle yapılabilen bir şey. E, bizim ürünümüz bir GRC ürünü değil. E, biz tamamıyla bir sistem yazılımlıyız ama e, BT ürünün geliştirmiş olduğu Optimize isimli bir GRC ürünü var. E, bu üründe entegrasyon için çalışmalara başladık. E, onlar varlık gruplarının skorlanması ve bu e, biraz evvel sorularda gelmişti. Anketlerin düzenlenmesi gibi, Delphi metoduna göre anketin düzenlenmesi gibi bütün süreçte tam otomatize edebiliyorlar. Kağıt üzerinde yaptığınız bütün süreçleri tam otomatize edebilen bir ürün, BTU'nun optimistik ürünü. Ee, onlar da eksik olan tarafta sıkılaştırmaların yapılıp yapılmadığının kontrolü, hangi sunucunun hangi grupla eklenip eklenmediğinin denetimi gibi şey, e, eksiklikler var. Çünkü farklı yazılımlar normal olarak. Biz iki ürünü entegre ederek tüm süreci hem kağıt üzerinde hem sahada e, bütünleştirmek üzerine çalışmalara başladık. Dolayısıyla buradaki skorları ya sizin girmeniz gerekiyor ya üçüncü parti bir sistemden çekmemiz gerekiyor. E, bu Varlık Envanteri modülünde e, işletim sistemlerinin üzerinde çalışan e, uygulamaları, servisleri de çekebiliyoruz. Servisleri izleyebiliyoruz. İşte buradaki örnekte SNMP servisi e, açık, durursa e, bana alarm üret diyebiliyoruz. Otomatik bir alarm sistemimiz var. E, ve kritik servisimiz durursa bana alarm üret bana sormadan otomatik olarak restart etleyebiliyoruz. Şurada butonu var bir görebilirsiniz. Bu nedenle detaylıca servislerimizi yapabiliyoruz. Sunucularda yüklü bulunan tüm uygulamaların e, detaylı bilgileri bilgileri toplayabiliyoruz. Birazcık geri aldım diyor. Hangi uygulama? E, bunlar taslar. Pardon uygulama değil. Geçeyim. Hangi uygulama ne zaman kurulmuş? E, cihazdaki root'lar ne gibi bütün teknikleri yazılım bazında da alabiliyoruz. Ee, yazılımlar için e, yüklü olan yazılımlar ne zaman kurulmuş, lisans bilgisi lisans zamanı ne zaman bitiyor gibi takip e, bilgileri de ekleyebiliyoruz e, sekarta. Bu sayede e, tamamıyla kendinize ait üçüncü parti uygulamalarınızı da e, buradan izleyebiliyorsunuz. E, bu her bilgi güvenliği sürecinde olduğu üzere kritik bir konu. Çünkü e, tüm e, bilgiler, tüm varlık bilgilerinin e, toparlanması gerekiyor. Bu genelde ISO 271 süreçlerinde elle yapılan prosesler. Fakat e, sistemlerimiz demek ki yeni e, modüller, yeni ürünler e, girebiliyor sistemlere veya var olan sistemler upgrade'e tabi tutulabiliyor. Bütün bu süreçleri sekat tam otomatik e, varlık yönetimi modülüyle izleyebiliyor. Arada e, çok bir soru, bir soru, daha daha soru gidiyorum Tabii ki buyurun. Şimdi varlıkları belirlediğimiz zaman büyük bir ihtimal bir ID atıyor herhalde Sekart o varlık için Doğru. diye düşünüyorum. Evet. Normalde kurumlarda biliyorsunuz bu Demirbaş programları var. Evet. Bu Demirbaş programlarıyla bu şeyi entegre edebilir miyiz? Veya, mi? veya işte mesela diyelim belirledik oradaki Demirbaş numarası var mesela bizim. Evet. Demirbaş numarasını buraya gireyim ben mesela girebilirsiniz. Cihazların üzerinde bulunan barkodları okutarak ekleyebilirsiniz. Bunlara özel barkodlar basabilirsiniz. Zaten CMDB bir uyumlu geliştirilen bir modül olduğu için her türlü üçüncü parti ürün ne kolayca entegre edebilirsiniz. Yani ben benim demek istediğim şey şu. Hani bir ekstradan bir kolon açılıp Açılabilir. bir bilgiyi girebilir bir. miyim bu? Evet, tabii ki. Ürünümüzde zaten API'ler var siz başka bir üçüncü parti sistemden, varlık yönetim sisteminden mesela demirbaş bilgilerini çekip burada eşleştirme yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, diğer modülleri dediğim gibi hızlıca geçiyorum çünkü burada çok fazla modülümüz var. Anlattığımız zaman çok uzun süreç sunum var. Ama iki temel fonksiyonla bir varlıkların tespit edilmesi, risk analizi sürecine sokulması, bunun dinamik olarak sürekli devam ettirmesi keşif yöntemleriyle ve bunların üzerinde sıkılaştırma tedbirlerinin Yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, raporlanması ve iyileştirmesi sürecini tamamıyla otomatize ediyoruz. Ee, küçük bir örnekleme yapmak gerekirse 100 tane sunucu olan bir e, kurumda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne tam uyum sağlayıp kuruma e, işlerin doğru yapıldığına dair bir rehber e, denetim sonucu göndermek e, 1-2 yıl alacaktır. Bütün bu ayarları 100 sunucuda bile yapmak çok kolay değil. SEKART'ta bu işlemler birkaç günde tamamlanabilir işlemler. İşin güvenlik tarafında gelenecek olursak, bizim övünç duyarak anlattığımız bir konu. Türkiye'de artık çok önemli yazılımlar geliştirilmeye başlandığını anlıyorum. da onlardan bir tanesi. Dünyada da çok büyük ses geçtirecek bir ürün olacak. Yurt dışına açılma çalışmalarımız devam ediyor. 3 Ocak itibariyle yurt dışı pazarlara da gidiyoruz. SEKART tamamıyla konteyner mimarisi üzerinde tasarlanmış bir sistem. Dünyada bile konteyner e, üzerinde çalışan bilgi güvenliği yazılımı çok çok çok az. Türkiye'de hiç yok. Konteynerlar, e, çok kısaca bilgi vermek isterim. Konteyner sistemleri e, ilk olarak Google tarafından geliştirilmiş ve Google servislerinin daha sağlıklı, daha ölçeklenebilir e, işletilmesi için geliştirilmiş bir teknolojik altyapı. Sanallaştırma teknolojisinin bir üst versiyonu olarak düşünebiliriz bunları. Bizim bütün modüllerimiz Docker container'lar içerisinde, in container trafikte yani kendi kendine haberleşen kapalı devre bir sistemin içerisinde çalışıyor. Dolayısıyla bizim güvenliğimiz diğer ürünlere göre çok daha iyi. Mesela bir privilege Access Management yani yetkili ilişim yönetimi yazılımına sahip olduğumuz modülüne sahip olduğumuzdan bahsettim. Hem ülkemizde hem de yabancı kökenli birçok ürün var bu işi yapan. Bütün bu ürünler bir Windows sunucuya, bir Linux sunucuya yüklenirler. Bir sunucunun bir IP'si vardır ve işletim sisteminin doğurduğu bütün zafiyetlere gibidir bu yazılımlar. Eğer böyle bir yazılım kullanıyorsunuz ki eminim ki katılımcıların en az yarısı kullanıyordur. Bunun şöyle bir riski var. Bu sunucuya bir penetrasyon testçisi veya hacker sızma teşebbüsünde bulunabilir. IP taraması yapabilir, zafiyet taraması yapabilir. Buradan bilgi çalabilir vesaire vesaire. Bu bizimsi yazılımımıza sekat çok olası değil. Çünkü Bizim PEM modülümüz, diğer bütün modüllerimiz gibi proxy container dediğimiz NAT olarak çalışan bir konteynerin arka tarafında çalışıyor. Yani sizin lokal network'ünüzden bile bizim konteynerlarımızda direkt IP'den IP'ye erişim sağlamak mümkün değil. Bu bakımdan e, altyapımız container mimarisi sayesinde ve e, bütün bir konteyner sisteminin de CIS e, Benchmark'ın e, Uygulanmış işitim sistemlerine sahip olması sayesinde son derece güvenli. Ee, ama tabii bu yeterli değil. Biz güvenli olduğunu biliyoruz. Penetrasyon testlerimizi de yapıyoruz sürekli. Ee, önümüzdeki dönemde, bu yıla yetişir mi bilmiyorum. Muhtemelen e, önümüzdeki yılın başında TR testten bir test e, alıp ki Mustafa Bey de burada katılmıştı ama şu an hala burada mı bilmiyorum. Kendisiyle de görüşmüştük. E, bu testimizi yapacağız. Test konusunda biraz tecrübeliyiz. Çünkü Nebula da bizim Nebula Secure markası altında. Bir siber tehdit istihbaratı yazılımımız var. Bu yazılımımızı da biz TL test sertifikasyon sürecinde soktuk ve A sınıfı bir sertifika almayı başardık. s da aynı başarıyı e, muhtemelen Ocak ayında e, başlayarak göstereceğiz. E, Birçok soru gelmiş. E, ben bunların bir kısmını hızlıca okuyup e, cevaplamaya çalışayım. E, buraya kadar anlattığım hiçbir konuda bir ajan kullanmıyoruz. E, ajanla alakalı bir soru geldiği için sor, söylüyorum. Windows'da hiçbir ajan kullanmıyoruz. Windows, Microsoft sistemler için kullandığımız yöntem Microsoft'un WinRM isiminde Windows Remote Management adında bir yetkisi var. Bu yetki bir hesaba tanımlanıyor. Zaten Windows Remote Management'ın amacı Secart gibi otomasyon amacıyla çalışan yazılımlara uzaktan operasyonel kolaylıklar sağlamak için geliştirilmiş bir e, yetki. Bu yetkiye sahip bir hesap tanımlanıyor. Bu hesabı kullanarak Secart sunuculara erişebiliyor ilgili domeni üye ve bu yetkinin sağlamlı bir kullanıcı varsa bu bilgilerin tamamını ajansız hiçbir değişik yapmadan toplayabiliyoruz e, bu erişim yapılan hesabı da eğer bir PEM ürünü kullanıyorsanız yetkili erişim üretim ürünü kullanıyorsanız bu ürün üzerinden peşörlü bir defalığına mahsus çekerek erişim sağlayabiliyoruz tamamen güvenli yöntemlerde ama zaten kendi üzerimize bir PEM modülümüz var çok da güzel çalışan bir PEM modülümüz var. İdealı olduğumuz bir modül. E, bugünkü konumuz PEM olmadığı için ona sürekli yeterine giremedik. E, aynı operasyonu biz yapabiliyoruz. Şifreyi sekat biliyor ve otomatik değiştiriyor. Kimseye söylemiyor. Girişimleri e, de Kerberos Authentication yöntemiyle şifrelenmiş bir protokol üzerinden tam olarak güvenli yapıyoruz. O nedenle net olarak güvenilir bir sistemle ajansız olarak erişiyoruz. E, Linux sunucuları ve A cihazlarında SSH tercih edilen yöntem SSH. SSH mümkün değilse TenNet erişip bütün bu operasyonu ajans olarak e, yürütebiliyoruz. E, zafiyet bilgisi ve patch management durumu konusunda bir özelliği var mı? diye bir soru gelmiş. Zafiyet yönetimi yapıyoruz. Özellikle A cihazlarında çok güzel çalışan bir e, pasif zafiyet modülümüz var. E, videosunu uzun uzun göstermiş olmayayım ama e, şöyle bir ekranını göstereyim size sadece. Konuyu dağıtmış olmam için videodan e, bir kesit. Bu bir switch'in, bu Cisco 2960 series'i bir switch'in üzerinde bulunduğu zafiyetler, bunların risk skorları otomatik olarak Secart tarafından üretilebiliyor. E, A cihazlarında yamalamak gibi bir şey söz konusu değil. iOS'in güncellenmesi gerekiyor. Secart, iOS'in güncelleme işini de otomatik yapabiliyor. Yama yönetimi üzerinde tasarım olarak çalıştığımız bir konu, patch management konusu. Önümüzdeki yıl yapmaya çalışacağız. Ama birinci önceliğimiz değil. E, ne zaman yaparız tam bilmiyoruz ama e, önümüzdeki sene Yama Yönetimi de ürüne eklenecek. E, sahip olduğunuz lisans yazılımlarının hangi makinelerde kurulu olduğunu buradan kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Söz gelimi e, Microsoft Office yani bilim işte e, WinRAR yazılımı hangi bilgisayarda yüklü. Hatta WinRAR versiyon 5.0.3 hangi yazılımlarda yüklü diye Otomatik olarak çıkartabiliyoruz. Lisans sayısını aşan makinaları otomatik e, anında edebiliriz bu yazılımları. E, dolayısıyla yazılım bazlı envanter yönetiminin tamamını buradan izleyebiliyoruz. Lisans süresi dolmuş yazılımları, eğer siz lisans bilgilerini girmişseniz tarih bakımından bunları da e, raporlayabiliyoruz. Makinelerde çalışan servisleri açık portları da e, gösterme çalışmıştım videoda gösterebiliyoruz sekat üzerinden. Yazılım ve donanım değişikliklerini alert edebiliyoruz. Ee, soruları cevaplamaya çalıştım. Ee, yama yönetimi paketi Sekar'ta eklenecek mi? Sekar'ta eklenecek mi? Biz şöyle yapıyoruz. Ee, bugün ürünü satın, alan, satın, satın, satın, satın almış olan bir müşterimizle söz gelime varlık yönetimi modülü daha çok yeni bir modül. Bir buçuk ay önce yayınlanmış bir modül. Ee, bundan daha önce bu ürünü satın alan müşterilerimize varlık yönetimi modülümüz ücretsiz olarak eklendi. Yama yönetimi de böyle olacak. Bugün bu ürünü almış olan müşterilerimize yama yönetimi modülü otomatik olarak eklenecek. ISO 27001 kapsamında kullanabilirsiniz. Bu amaçla alan çok müşterimiz var. Ee, uzun uzun gösterme fırsatımız olmuyor bu etkinliklerde ama mesela performans monitoring modülümüz de var. Performans monitoring yazılımımız. Ee, ISO 27001'in istediği kapasite yönetimini otomatik yapan bir modül. Bir sunucuda CPU ne kadar kullanılıyor, RAM ne kadar kullanılıyor, power supply ne kadar enerji tüketiyor. işte CPU'nun sıcaklığı ne gibi izlenebilir her veriyi izleyebildiğimiz bir modül bu. Bunu hem Windows sunucularda, hem Linux sunucularda, hem desktop'larda çalıştırabiliyoruz. Ayrıca IP üzerinde çalışan işte network printer'lar, kameralar, bugün bütün cihazları izleyebileceğimiz çok kapsamlı bir monitör aracı. O nedenle ISO 27001'in birçok isteğini Secart karşılıyor. Bu amaçla satın alan ve kullanan müşterilerimiz var. Modül sayfamıza geri dönüp yavaş yavaş kapatmaya geçelim. Tabii ürün biraz geniş kapsamlı olduğu için bir saat yeterli olmuyor çoğu zaman. Ee, yine planımızı bir 5-10 dakika açmış gözüküyoruz. Ee, Secart çok modüllü bir ürün. Birçok alanda e, operasyonunuzu kolaylaştıracak. Başka Yabancı ürünlere bağımlılığınızı ortadan kaldıracak bir ürün, sözgelimi sekart satın alarak, device management tarafından SolarWinds, menecjenci, işte konfigürasyon yedeklemesi bakımından BackBox, monitoring tarafında yine menecjenci SolarWinds e, gibi, işte tak tarafında Cisco gibi veya diğer Redus sunucular gibi e, ürünlere ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Hem tarafında e, CyberArk, Sentinel gibi yabancı ürünlere ihtiyaç ortadan kalkıyor. Varlık üretimi tarafında keza yine CA'den, Management'ine kadar birçok yazılım var bunları yapan. Hardening bize örgün bir şey, ürün. Hem boşluk analizlerini otomatik çıkartıyor, hem iyileştirimlerini otomatik yapıyor. Ayrıca kendi sıkılaştırma tedbirlerinizde öğretebildiğiniz bir modül. Bütün bunların hepsi tek bir lisansla, aset sayısı bazında müşteriler bize sunuluyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı içerisinde, Cumhurbaşkanlığı e, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği sıkılaştırma gibi prosesleri de çok kısa sürede e, tamamlayabiliyoruz. E, Sadıkka, eklemek istediğim bir şey var mı? Arada çok soru geldi için aklımda çok dağılıyor bir taraftan. Sorularını da çalışıyorum. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Ee, soruları ben de takip ettim. E, hepsini cevapladık diye düşünüyorum. Evet. E, Soruları e, daha çok cevaplayamayacağız zamanımız kalmadığı için. Çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için. Satış et bu da adresinden bize ulaşarak e, sorularınızı iletebilirsiniz. Daha detaylı sunumlar isteyebilirsiniz. Demo veya piyotu isteyebilirsiniz. E, yine Cumhurbaşkanlığı Dışişler Dönüşüm Ofisi'nin e, yayınlamış olduğu rehber için söylüyorum. Çok az zaman kaldı. Bu e, şey gerçekten çok zor. Rehberi sağlamak zor. Hem kağıt üzerinde yapılması gereken birçok çalışma var hem... Operasyonel olarak çok fazla çalışma var. Ee, i̇ster sekar gibi bir üründe, ister manuelde olsa, bunlar artık başlamak gerekiyor. Yoksa e, Temmuz ayına denetimi yetiştirmesi çok mümkün olmayacaktır. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Videomuzu kaydedip yayınlayıp sizlere göndermeye çalışacağız. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşça kalın.